Ukrayna ve Rus savaşının etkileri meyve ve sebze fiyatlarına nasıl bir etkisi olur? Abi ee, Ukrayna ve Rusya savaşı ee, bizim halkımızda e, büyük bir tedirginliğe neden oldu abi millet korkuyor tamam mı yarının ne olacağını bilmiyor. E, ondan dolayı zaten e, şimdiye kadar ürünler pahalıydı abi e, altın ve doların yükselmesiyle daha da bir pahalılık olmaya başladı. Bir de e, olumlu bir etkisi var abi iç piyasada. E, şimdiye kadar domates ihraç ediyorduk Rusya'ya. E, bu savaştan dolayı herhalde artık ihraç etmiyoruz. Biraz bugünlerde e, domatesle biraz düşüş vardır fiyatlarında. E, akır yakıta gelen e, zamla birlikte tekrar fiyatların yükselmesi demek. abi. Yine e, anne hani nakliyeden dolayı akı, yakıttan dolayı fiyatlar tekrardan yükselir abicim. Ee, savaştan dolayı millet biraz tedirgin abi. Ee, daha doğrusu yarının ne olacağını bilmiyor. Ondan dolayı hani e, alışverişe yeltenemiyor adamlar. yani. Onlar da haklı yani. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şöyle bir şey var yani. E, e, Rusya'da savaş var e, ve bu bizim e, milli paramıza çok etkisi oluyor. Ve bizim e, paramız hala Rus parasının karşısında değer kaybediyor abicim. O da ilginç bir şey yani. Abi Ukrayna Rus Savaşı'nın e, pazara nasıl bir etkisi var? Şöyle hocam şimdi bu normalde bu domates Rusya'ya gidiyordu. Bir hafta önce bu domates 10 bin lira. 10 liraydı yani 10 TL. Şu an Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bu domates ihraç edilmiyor Rusya. Bu domates şu anda 5 liraya düşmüş. Domates şu anda 5 lira. kilo kilo 5 lira. Alışıyla 4 liradır. Ee, bir de e, bugünlerde mazot biraz yükseliştedir. E, mazot da zebzeyi vuruyor. Maydanozu vuruyor, marulu vuruyor. Bu ikisinden de bu yükseliş var bugün. Akaryatın yükselmesiyle birlikte bir zannediyor. Şimdi akaryakıttın yükselmesi zebzeyi çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Örnek normalde Mersin'e gelen arabalar 5-6 milyara gelirken şu anda 20 milyara geliyor. Bu mazotun sebebi. Bu, o zaman ne oluyor? Bu hem domatesi de etkileyecek hem biberi hem salatalık yani her sebze meyve etkileyecek mazotun yükselişi. Soğan savaş salatacıya domatesi etkiliyor. Domatese düşüş var çünkü. Diğerlerde yükseliş var abi. Salatalık 15 lira, havuç 7,5, limon 5 lira, marul tanesi 10 lira, maydanoz tanesi 3 lira, soğan demedi 5 lira, patlıcan 25 lira. Yani son 20 senedir ilk defa e, bu sene özellikle fiyatlarda bu kadar yüksek artış var. E, milletin alım gücü çok azdır. Yani e, sağ olsunlar bizi yönetenlere de ayrı bir teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyoruz? Eskiden mesela anne babamız diyordu 5 kilo elma, 5 kilo portakal, 5 kilo domates, 5 kilo saat alı getir. Belimiz kırıyordu eve gidene kadar. Yoruluyorduk sağ olsunlar artık pahalı olduğu için mesela millet götüremiyor. İki tane ondan diyor abi, diyor. iki üç dört tane domates var diyor. Yeterdir diyor. Zaten o da aynı fiyatı tutuyor ortalama. Çünkü domatesin bir tanesi olmuş 3 lira. Yani bugün iyi domates 9 e, lira, onların altında değil. sakıntıdır bu da. Yani milletin alım gücü yok. Gerçekten alım gücü yok. İstiyorsa azgari ücret ne olursa olsun yani fark etmiyor. Milletin alım gücü yok. Çünkü milletin belli bir başka bir yerden bir geliri yok. Yani siirt halkı olarak, siirt halkı yani garibandır. Hepsi işçidir, hepsi emekçidir. Ya Ukrayna, ya Rusya savaşı e tabii ki ister istemez bunda sıkıntı olacak artık. Yani buğday olsun, doğalgaz olsun. Büyük sıkıntı yatıracak. %30, %35 doğalgaza zam gelecek. Muhtemelen petrolün aynı şekilde 1-2 lira zam gelecek. Bu bir gerçek yani ne derse desin. Bu aynı şekil olacak. Eğer bu sene üretim fazla olmazsa bu da büyük sıkıntı yaşayacağız. Az sebze meyve desen zaten o bağlıdır. Yani herkesin alım gücü zaten belli değil, kimse sağlam yoldur düzgün bir şey. Ya, ya e, mesela Mart ayında e, Rusya, Ukrayna o taraflara ihracatta çok domates. Ya mesela artık seralar açıldığı zaman e, ya, üretime geçtiği zaman dışarıya çok gidiyor mesela domates olsun, salatalık olsun, bir çeşitleri olsun. E, artık muhakkak bu yansıyacaktır muhakkak. Domates yans özellikle domates yansıyacaktır. Bu, bu bir gerçek. Yani. en ucuzu maydanozdur ufak bir demektir ya en ufak temel bir ihtiyaç maydanozdur 3 liradır yani diğerlerini zaten söylememe gerek yok patates 6 lira patates sıkıntılıdır yani normalde sen gösterebilirsiniz yani karnabahar olsun brokoli bunlar kış meyve, e, kız sebzeleridir. yani kilosu 10 lira brokoli 15 lira 16 lira 17 lira yani pahalı şeyler yani alım gücü bugün bir marulun en fazla 10 gün 15 gün içinde biz 10 lira olmasını bekliyoruz Toptan alışının, bak satışımızın değil. Şu an satış olmuyor. Şu anda biz 7 liraya alıyoruz. 7 liraya alıyoruz, ne yazık ki 8 liraya satıyoruz. Yani 1 lira, 1 lira kar değil artık bu. Yani eğer bir, bir ürünü 7 liraya alıp 8 liraya satıyorsan, o kar kar değildir. Yani biz 10 lira bekliyoruz, bir 15-20 gün içinde böyle devam ederse.